Günaydın, Tinaydın, merhabalar, iyi akşamlar. En azından bana günaydın. Gerçekten her şeyi sizinle paylaşma aşkım. Gerçekten çok seviyorum bu paylaşmayı. Burada Christmas Market'e gireceğiz değil mi? Christmas Market'e Gardilem Berlin'de. Yeah. My hometown finally. O, onay oldu. Tipim evet. harika ve muhteşem yalnız inanamıyorum. Bu arada bak ben hep normalde kendime bakıyordum. Aha. Şimdi şuraya bakmamız gerektiğini öğrendim. Benim Aa, bu evet, noktaya tamam. bakmayı öğrenmem <gülüyor> uzun zaman aldı. Daha yeni kavuştuk. <gülüyor> evet. Çok mutluyum. İyi ki geldi rengarenk. Yeah. Berlin'deyiz. Berlin'deyiz. <gülüyor> beraber. Yeah. Finally. Evet finally. Kesinlikle. Çok gezeceğiz. Güzel e, videolarımız olacak. Meraklı. Daha güzel tipler de, buluşmak dileğiyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Baksana şu tıpe evet. dur biraz şöyle. Ben de yani 3 saat uykuyla ders ders ders matematik matematik... Senin ne yaptığını zaten anlatırsın sen artık videolarda. Evet, şu anda anladım. tren geliyor. Arzucuğum benim bavulumu taşıyor. Çok tatlı ve bu arada çiçek aldık. Ya. Şöyle. Ben çekiyormuşum. Kaçırıyormuşum. Geldim. Pig Tiger diye bir e, Kore restoranına geldik. Bayağı dolu olduğu için şu anda bir göstermek istiyorum size. Arzucuğum. <gülüyor> Aşırı dolu. Çok güzel. Ama şu an saat kaç? 6 diyeceğim. 9.10 vardı mı saat? Arzu. <gülüyor> evet. 9.10 vardı mi şu anda saat? Dün geldim, Berlin'deyim, ayağımın tozuyla geldim, 3 gece 4 gün burada kalacağım ve şu anda da Arzu'nun mutfağından sesleniyorum diyeyim. Şimdi size bir çıkmadan açıkçası Arzu'nun evini göstermek istedim çünkü evine bayıldım yani böyle her şey ağaçtan, zaten siz de göreceksiniz. Ev biraz karanlık, Arzu'cum kızma bana, böyle az ışık alıyor yani ama inanılmaz güzel bir ev, zaten dediğim gibi görünce anlayacaksınız. Bütün ışıkları yaktım ve size o şekilde göstereceğim. Ee, öyle. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Bu arada bugün, yarın artık cuma günü yani üç gün, dört gün boyunca benimle Berlin'i e, nerelere gidersem gezeceksiniz ama büyük ihtimalle kahveseverler olduğunuzu düşünüyorum ya da en azından herhalde belki günde bir tane içiyorsunuzdur. Birçok kafe şapı gezmeyi düşünüyorum. Şimdi evden çıkmadan bir size evi gezdireceğim. Öncelikle bu girişi buradan eve giriyoruz. Direkt solumuzda bir hol var. Şöyle ayakkabılıklar falan. Benim eşyalarımı dağınıklık biraz görebilirsiniz. Burası böyle bir hol ama öncesinde sağ tarafta mutfak var. Bir orayı gezdireceğim. Şu şeyi anladınız değil mi? Ahşap yapı, artık ağaçlığı, böyle hani bungalow evler gibi. Bir de ben şu düzene de bayılıyorum. Böyle hani aile sofrası. Çok tatlı geldi bana. Şimdi hafif e, renkli şu duvarın arkasında durarak 2017'yi de yad ederek size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında bahsedeceğim çok bir şey <gülüyor> şu an için yok çünkü tamamen kaybolmuş durumdayım. Ya ben Berlin'e daha önce iki ya da üç kere geldim. Sanıyorum ki yani iki kere geldiğimden eminim ama bu dördüncü kere de olabilir, üçüncü kez gelişim de olabilir. Ee, ama her seferinde böyle bana Berlin labirent gibi geliyor açıkçası. Ve böyle burada hep hani kaybolduğumu hissediyorum biraz da. Şu anda o yüzden neredeyim hiçbir bilgim yok. Yani Arzu Almanca dün bir isim söyledi. Ama böyle biraz burayı dolanıp ondan sonra da zaten hani metroyla o Alexanderplatz diye böyle bence merkezleri ama Arzu'nun anlattığına göre burası 23 köyden oluşuyormuş eski zamanlarda. Onu zaten ona soracağım, o sizi anlatır. Ama böyle merkezi neresi? Ben neredeyim? Bugün nereye gideceğim? Falan böyle biraz şeyim, karışmış durumdayım. Sadece böyle güzel bir kafé şap, belki buranın böyle sanat fotoğraf sergisi falan varsa, onlar da çok ilgimi çekiyor. Biraz onları da görmek istiyorum. gerçekten her şeyi sizinle paylaşma aşkım. Gerçekten çok seviyorum bu paylaşmayı. Kafe Kirş diye bir yere geldim. Bilmiyorum nasıl ama iyi de olabilir. Çok harika olmaya da bilir bakacağım. Şimdi... Zaten soğuğu herhalde siz de hissedebiliyorsunuzdur. Kaybolmalarımdan bir demet. Metroyu bulacağım sanıyorum. Ee, şöyle bir şey yaşadım demin. O görüntüleri bilmiyorum size aktarabilir miyim. Ee, bir kafeye gittim ve orada hani kafeyi çekiyordum. Alman olan kadın, yani orada barista olan ya da bilmiyorum onun işletmecisi. Bayağı bir böyle sert çıkıştı. İşte bana sormadan neden çekiyorsunuz bilmem ne falan. Yani bağırmadı aslında ama hani böyle şey biraz sertti. Ben de hani okey dedim yani okay. sorun yok, şey olmak istemedim. Her neyse sonuç olarak şunu anladım ki... Almanlara, hani İngiltere'de falan da biliyorsunuz hani çektim ettim birçok yerde çekiyorum. Hiç öyle, zaten kadın da çekmiyordum genel olarak. Tamamen böyle ben e, şey filmde olmak istemiyorum, hani beni kameraya çekmeyin falan dedi. Biraz şaşırdım hani o kadar sert şey yapmasına. Sorun yok, demek ki birazcık daha, tabii haklı var da, duyarlı e, olmam gerekiyor. Tabii herkese de soramam, sonuçta arkamdan geçen giden bir sürü insan var, kime nasıl sorayım. Ama Almanlara karşı özellikle biraz daha tabii ki de duyarlı olurum. Saygı duymakta zorundayız onu da biliyorum. Asla da saygısızlık etmek istemedim zaten. Ama neyse hani saflığıma geldi diyeyim artık öyle hani çekiyordum. Bir de ne bileyim yani o kadar da sorun var mı? Bunu yorumlarda benimle paylaşın. Hani vlog çekerken sizce ne yapmalı? Zaten hani özel olarak birine odaklandığınızda tabii ki bence kesinlikle sormalısınız. Ama özel olarak odaklanmadığınızda da hani şöyle bir çekerken de sormak mı gerekiyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunu yorumlarda benimle paylaşın. Bu arada çok güzel bir yer var böyle, yani bina daha doğrusu yer dediğim. Kesin bunu süpermarket falan yapmışlardır, çok beğendim. Bu arada çok kısa aklıma gelmişken hani buraya gelmek isteyenlerinizin işine yarayabilecek birkaç şeyi söyleyeceğim. Ben, e, buraya uçakla zaten <gülüyor> yürüyerek geldim dermişim, e, ben Türk Hava Yolları'yla geldim ve 1640 TL tuttu gidiş dönüş ki 2-3 e, hafta öncesinden rezervasyon yaptım ve biletimi aldım. Burada 3 gece 4 gün olarak kalıyorum ve beni Arzu ağırlayacak, ya, ağırlıyor daha doğrusu sağolsun canım arkadaşım, o yüzden öyle hani Airbnb ya da hani hostel, otel bir şey aramadım. Çok şanslıyım ki zaten, o da sağolsun evini bana açtı. Onun dışında da yani burada ne kadar neye harcıyorum, hani genel olarak kahvenin fiyatı, e, Demin mesela bir Cortado içtim, 2.60 Euro'ydu, ya yani 2 Euro 60 Cent'ti. E, Berlin benim bildiğim kadarıyla zaten hani Londra ile kıyas kabul etmez, kesinlikle çok daha makul fiyatlı. Bir de hani çok genel olarak da çok pahalı değil diye biliyorum, hani diğer Avrupa şehirlerini kıyasla. Bu şekilde şu anda bildiklerimi sizinle paylaşıyorum ve metroya biniyorum çünkü metroyu buldum. İnanamazsınız. Şu gördüğünüz metro. Ona bineceğim. Şimdi burası sanıyorum bir bisikletçi. Ama evet yani bisikletçi sanmıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Of yani, efsane. Şimdi burası böyle bir şey, yani dizaynla ilgili bir sürü şey sattıkları bir mağaza ama şuna bayıldım, bakar mısınız? Buraya çantanızı falan koyuyorsunuz ve geziyorsunuz, çıkışta da alıyorsunuz. Özellikle şu tam benlik, muhteşem ya. Çok yaratıcı buluyorum ben böyle şeyleri. Şimdi size şu defterlerin rengini göstereceğim. Efsane, ajanda gibi. Onlardan aldım. Bir de burada o kadar renkli şeyler var ki kendimi kaybetmemek için gerçekten zor duruyorum. Ee, orayı bulabilirsem yine size göstereceğim. Bayıldım ve ötesi anlatamam size. Bakar mısınız? Ay çok tatlı. Şöyle şeyler var ya. Ben bayılıyorum böyle bunlara. Böyle renkli renkli de alıp ne yapacağım diye ah, almıyorum. Minimalizm aşkına diyorum. Ama böyle bantlar ve istediğiniz gibi bunları kullanabiliyorsunuz bu arada. Çok tatlı. Her şey yanar döner. Bu senenin mod modası bu mu acaba? Moda mı oldu yine? Arzucuğum nasılsın canım? Alman sosisleri, vejeteryanım ben. <gülüyor> ne diyorsun? Duymamış olun. O şey vegetarian, değil mi? Vegetarian. Evet. Gerçi böyle çekmeme kızlarım var. Keşke. Neyse. Dükkanını ünlü yapacağım. Aa, çok tatlı. Aloe vera falan. Hi. <gülüyor> <Thank you>. Hi. Ya <gülüyor> bayıldım ya. Çok tatlı. Tam Christmas şeyleri. Burada Christmas Market'e gireceğiz değil mi? Evet, Christmas Market'e gideceğiz. Tamam. <gülüyor> şans parası. Şans <gülüyor> şans Aynen. Şey, Hayır, içeride bir de sen yay burcusun ya, içeride hayatının aşkıyla belki tanışacaksın. Belli olmaz. Bu arada şu anda Christmas Market'e geldik. Gördüğünüz canım arkadaşım arzucuğumuz. Ve evet, gireceğiz evet. birazdan. Burada bir pizzacı gördüm ya, çok güzel. Bir Pizza bakalım. Pizza değil, size. başka bir şey. Ekmek üzerine başka bir şey yapıyorlar. Pizza gibi bir tane değişik şeyler yapıyorlar. Pizzamsı yani, yani bir şeyler. Evet. Bir bakalım istersen evet, bir bakalım. hepsine. Evet, Şimdi... Evet, Christmas market'a geldik. Yine Aslında bayağı küçük oluyor. bu arada, değil mi? Oralarda, tamam. Yani Oralar Ay ben şunları biliyorum bak, şu cookies'ler. Hmm. Değil mi? Evet. Bak, şunlar da ilginç, bunlar yeni moda galiba? Neyler? Şorabı Ben de şuna bakmak istiyorum. Burada tamamen Alman eseri olan. Evet. Ben bunları bayılıyorum, İyi, göstereceğim. Evet. Ben çok seviyorum. Şunlara bayılıyorum. Böyle altı böyle. Çikolatalı oluyor genelde. Deneyelim. Thank you. <gülüyor> hmm, ben bayılıyorum buna. 3 kere falan söyledim galiba. Aşırı açım bu arada. Vegan mı? İçinde ne var? Bir sorabilir misin? Karanfil? Yani vegan. He vegan. Okay. Böyle. Bir <gülüyor> e, bakayım. Ay e, çok güzel. Oo, ne Böyle. Çok güzel. Şu arkamdaki yerde açıkçası göstermek istiyorum. Arzu cum konser house, konser house, konserler oluyor işte. Mesela e, piyanistler gibi fazla sayı buraya geliyor. Aa, hı -hı. Burada geliyor, buraya geliyor. Şöyle bir yer bakın. Hi, <gülüyor> it's all really good, really nice. Bunlar da çok tatlı. Bakar mısınız ya? Hmm. <gülüyor> Bunlar Macaristan'a özelmiş. Şöyle aldık. <gülüyor> Ve aşırı derecede açız. Birazdan yiyeceğiz. Şöyle langos. Adı langos mu bunu? Tamam langos diye bir şey. Yiyeceğiz şimdi birazdan. Açıkçası uzun yollardan geldim ve bir kafeye girerken hani elimde kamerayla girmek biraz komik olabilir ama ne yapayım, ee, güzel bir kafe burası ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Adı da bu. Şöyle oturma yerleri dışarıda da var. Bayağı sade bir yermiş zaten, göstereceğim şimdi size de. Bakın böyle tatlıları falan. High quality, high quality. Bu vlog'u nasıl buldunuz? Berlin'i nasıl buldunuz? Bunu lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Buraya bir daha geldiğimde burayı yani görmediğimiz, gezmediğimiz yerleri de paylaşmamı ister misiniz? Siz daha önce buraya geldiniz mi? Bu vlog'un size bir katkısı oldu mu eğer gelmediyseniz, görmediyseniz? Bunların hepsini gerçekten merak ediyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu bölüm hani böyle yapayım da geçsin bölümlerimden biri. O yüzden de Sürç'ü lisan edersem kapanışlarda falan ve açılışlarda o. herkese merhabalar kısmında ee, şimdiden affola diyorum. Şeyi de çok sevdim arka planı, bayıldım yani. Bu arada bir de, e, tabii ki de bütün Berlin'i gezmemiz mümkün olmadı. E, bir daha geleceğim ben %99, yani Berlin'i daha da bir sevdim. Ve vlog çekerken açıkçası ben de daha çok şey öğreniyorum. Siz de sizinle paylaşmamı ister misiniz bir dahaki gelişlerimde? Bunu da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Onun dışında da kendinize sevgiyle, neşeyle, hoşgörüyle yaklaşın. Beni daha fazla böyle insanlar incelemeden ben de buradan gidiyorum. Haftaya görüşmek üzere, başka bir videoda. Berlin'deyim ve burası Berlin dermişim. Berlin'deyim, dün geldim, şimdi de Arzu'nun evinin mutfağındayım. <gülüyor> Bu da şey gibi oldu. Yemekteyiz, bilmem ne. Şöyle yapayım. Olur ya, yani doğal ol... Yani doğal olmaca... Ne demek? Ne diyorum ben? <gülüyor> Sapıttım. <gülüyor>